kese göre böyle yaşam koştuğunun tanımı ve mesleği değişiyor. Esasında motivasprin şeklinde yani motive edecek şekilde bilimsel yaşam koştuğu nedir, nasıl yapılır ve size yaşam koştuğu almak için kimler müracaat edebilirler? Şimdi şöyle genel bir ifade kullanılacak olursak hemen her toplumda, bizim kendi toplumumuzda insanları İki ana grubu ayırdığımızda bir, kendi kendine yetebilen, mutlu sorunlarını çözebilen bir insan grubu var diyelim. Bunlar bir noktada genelde desteğe ihtiyaç duymayan ama az olan insan Peki, grubu. Ama bir bazıları de, o kendi kendine yetebilmek için, siz yine lafınızı unutmayın ama kendi kendine kendini yaşam koştuğu içinde gelenler oluyor mu? Hemen onu arada çok merak ettim. Yani e, oraya bir parantez açacaktım aslında. Evet. Hani kendi kendine yetmek günümüz şartlar içerisinde çok zor. Çünkü çok hızlı dinamik bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Sürekli değişen bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Siz kendinizi bu hızla e, eşit seviyede geliştiremezseniz ihtiyaçlarınızı tek başınıza giderebilmeniz çok zor. Çok zor. Bu noktada iki bir üst düzey yöneticiyi ele alalım. Üst düzey yönetici faaliyet alanı genişledikçe sorunları da artıyor. Bu noktada profesyonel destek hizmete geliyor. o belirli bir kesim dediğim hususta genelde hani bir kurumu baz aldığınızda kurum kendi içerisinde çözüm üretebiliyor. Profesyonel Aynen. kurumlar, Aynen. büyük kurumlar, üst düzey Ama büyük büyük işletmeler. Koçluk alan kurumlar profesyonel çözümler Şimdi şu var. Bir işletmenin CEO'su da olsanız, genel müdürü de olsanız, patronu da olsanız, neticede insansınız. Bravo. Ve sorumluluklarınız arttıkça sorunlarınız da artıyor. Gelir düzeyiniz arttıkça tıpkı giderlerinizin artması gibi. Bu noktada aslında her insanın aferine ihtiyacı var tırnak içerisinde. Her insanın desteğe ihtiyacı var. Bu kiminde daha azdır, kiminde daha çoktur. O toplumun diğer grubunda Hani e, çok fazla sorunlar olan ve sorunlarıyla kendi başına e, çıkamayan, başa çıkamayan, mücadele edemeyen insan grupları da çok diğer uç noktada. Ama bizim gerek yaşam koşluğu, gerek e, yönetici koştuğu ve diğer koştuklarla ilgili daha çok muhatap olduğumuz kesim ortada birikenler diyeyim. E, neden? Diğer... Üst düzey segmentteki insanlar bir şekilde ya kurum içinden destek alarak ya da çok mecbur kalırlarsa kurum dışından dış kaynak kullanımıyla ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Zaten daha önceleri onlar alt, orta segmentler, segmentlerde sizin gibi bir profesyonel koçtan veya bir psikologtan veya bir şekilde profesyonel yardım veya Eğitim alarak zaten üst segmente çıkmış oluyorlar değil mi? Mutlaka. Şimdi bir yargı var. Biz farklı eğitim programlarımızda şunu çok sıklıkla duyduk şirket patronlarından. Ben bu tür faaliyetlere gereksiz bakardım. Mesela çalışanların geliştirilmesine yönelik eğitim programları veya yöneticilerin geliştirilmesine yönelik eğitim programları. Bunlara gereksiz bakardım. Fakat şu anda şunu görüyorum ki ben şu ana kadar büyük bir yanlış içerisindeymişim. Bir sorun da şu, dinleyenler bu tür programları ister birebir ister grup halindeki eğitimlerde, seanslarda genelde insanlar kendi üzerlerine alıp oradan bir sorunu nasıl çözebilirime odaklanma yerine mesela bir şirket patronu bir konuyu dinlerken bunu keşke çalışanlarım da duysa diye dinliyor. Çalışanlar da keşke bunu patron duysa diye dinliyor Sorun da çözülemiyor. Niye Orada bir açmazımız var. yani hem kendiniz <gülüyor> eğitim alıyorsunuz. E bizde de oluyor hocam. Psikolojik yardım almaya geliyor. Ben geldim ama esas sorun kocam diyor. Evet. Kendi içinde ilgili konular geçse de onu es geçebiliyor. Evet. Daha çok birini şikayet veya birini düzeltmek için geliyorlar. Evet. E kendilerine de dönüp bakmıyorlar. Yani hem içe bakış, hem dışa bakış gerekiyor. Bence bir Denge gerekiyor bunun. Doğru, doğru. Günümüzün insanı, modern insan diyelim, günümüzün insanı zaten temel açmazlarından biri. Her şeyi merak ediyoruz ama kendimizi merak etmiyoruz. Yani. Sorunu genelde kendi, çevremizde görüyoruz ama kendimize dair işte üstün yönlerimizi, zayıf yönlerimizi, çevredeki fırsatları, çevredeki tehditleri gerek bireysel bazda gerek kurumsal bazda, çok fazla merak etmiyoruz. Genelde etrafımızdaki insanlar iyi olursa biz de iyi oluruz düşüncesi var ki e, bu yanlış.